Kaptım formayı sonunda mı Ya diyelim? abi kaptım formayı e, demeyelim de hani bir Ramazan abinin yaşadığı şanssızlıktan dolayı. Biliyorsun futbolun içinde bunlar var. Allah'a şükür iyi değerlendirdik. Son 3 haftada takım olarak iyi gidiyoruz. Hani son maçta üstüme düşeni yaptığım için çok mutluyum. Biliyor yeni, biliyorsunuz ki e, takım yeni bir oluşum ve e, o güveni birbirimize olan güvenimizi kazandık. Bundan sonra da bu şekilde gideceğini ben umut ediyorum. Şimdi yedek kalecilerin şansı as, ilk asıl kalecinin sakatlanmasıdır. Şimdi şanssızlık mansızlık da yıllardır da sen de bekliyorsun Evet. formayı. Evet. Gençler Birliği formasını giymeye çalışıyorsun. Abi benim bu kulübe ödemem gereken bir borcum var. Ben bunu biliyorum. Hani kariyerime çok da iyi bir şekilde başlangıç yapamadım. Bu da beni kötü bir şekilde demoralize etti. Ama yılmadım devam ediyorum. Üstüne de gün geçtikçe koyacağımı eminim. Yeter ki güvensinler bize. Yani, Sorun değil. Taraftarın sana güveninden çok senin kendine güvenin biz burada mesele. Çünkü ben Übeydin kendine güvendiği zaman nasıl bir kaleci olduğunu Hacettepe zamanında bolca gördüm. Ben e, verdiğim emeklerin karşılığını aldığımda, aldıktan sonra performansından yana hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Ben bunu söyleyeyim sadece. Yeter ki bana emeğimin karşılığını versinler. Sen kendine güveniyor musun? Güveniyorum tabii ki de. Ha, i̇şte mesele o. Yani... Daha da iyi olacağıma eminim. Kimsenin şüphesi de olmaz. Büyük ihtimalle Balıkesir maçında da kalede etsin. Ondan sonra bir milli maç arası giriyor, bay haftası giriyor. Üç haftalık gençler bilin aslında kendini yeniden yapılandırması için güzel bir fırsat var. Hı. Ondan sonra hedef ne olur sence? Vallahi abim hani e, sezona başlarken kendimize yakışan yerde bitirmeyi hedefledik. Hala da o hedefimize gitmek için çabalıyoruz. Ben eminim ki milli takım arasına da gayet istediğimiz bir şekilde gireceğiz. Üç puan alarak gireceğiz. Ondan sonraki gelen milli takım arası ve bay haftasıyla beraber biz takımı iyice iyice taraftarımızın bizi sevenlerin istediği yere çıkaracağız. Bundan ben gayet eminim. Güvenimiz, moralimiz yerinde gayette bu şekilde bozmadan devam etmek istiyoruz.